Herkese evet, merhaba, eren sam YouTube kanalından hepinize iyi bu sabahlar. E, bugün Osvos, Kırmızı Beetle'ı görmeye gidiyoruz. Tüm detaylar videomuzda olacak. Takipte kalın. Youtube kanalına hoşgeldiniz. E, bugünkü klasik araç köşemizde Volkswagen e, 1.303 1.60 motor Volkswagen 1.303 motor Volkswagen 1.303 motor aracımızı uzun süre e, restore ettikten sonra bu hale getirdik. Arkadaşlar aracımız 1973 model e 16 benzinli e, W 1303 serisi Arabayı almadan önce uzun süre araştırdıktan sonra e, Gümüşhanede bulduktan sonra satın aldık. Şu anda Erzurum ilinde. Yaklaşık e, 4 aylık bir e, restorasyon süreci sonrasında bu hale getirebildik. Araç tamamen yenilendi ve restore edildi. Bütün boyası, bütün alt takımı, alt pütür kısımları, elektrik tesisatı, jantları, lastikleri vesaire A'dan Z'ye bütün kısımlar restore edildi. Volkswagen Beetle ile ilgili genel bir tanıtım yapacak olursak bu araçlar biliyorsunuz 1930'larda Adolf Hitler'in ön olmasıyla üretilmeye başlayan o yıllardaki teknolojiye göre birçok insanın uygun ucuz bir araba alıp da binebilecek tarzda olması için üretilmiş bir araba. Aracın tasarımı Porsche'un sahibi olan Ferdinand Porsche tarafından yapıldı. Son üretim hali ise bu modele en yakın, e, görüntü olarak en yakın olan modeli ise 2003 yılında Meksika'da son buldu. Sonraki jenerasyonlar zaten e, 1970'lerde başlayıp 2000, 2005, 2007 ve 2009'larda son halini, e, son jenerasyonu daha doğrusu kapattıktan sonra yeni nesil e, bir dila tamamen geçti. Hala daha üretimi var. Şu anda Türkiye'de devam ediyor mu? Ee, yakın bir zamanda sıfır bir görmedim. 2013, 2015, 2016'lar vardı açıkçası. Aracımız 4 ileri şanzıman. Arkada müthişti bildiğiniz üzere. Aracın 4 lastiğinde de disk sistemi yok. O yıllardaki teknolojiye göre yapılmış. Dördünde de kampana mevcut. tarz araçlardan almayı düşünüyorsanız özellikle dikkat etmeniz gereken e, detay, bunlar da çürüme vesaire çok olduğundan kaynaklı alt kısımlarını iyi bakmanız lazım. Çünkü günümüz şartlarında bu tarz araçların restorasyonu artık ülkemizde gitgide zorlaşmaya başladı. Parça fiyatları ve işçiliklerden kaynaklı. Çürük ve motora dikkat ettikten sonra geri kalan kısımlar çok önemli değil zaten. Sizi yarı yolda bırakacağını sanmıyorum. Eğer öncesinde bu tarz bir vasogen BIDAL'a sahip olduysanız zaten sağlamlığı ve motorunun sorunsuzluğunu az çok biliyorsunuzdur. Yani eski nesil karbüratörlü bir araç olmasına rağmen dikkat ettiğiniz sürece uzun süre sizi yarı yolda bırakmayacak bir araç. Kışın özellikle binmek istiyorsanız bu tarz bir BIDAL'a bildiğiniz üzere hava soğutmalı olduğu için bu araç kısımın ee, Çalışmamazlık gibi bir durum yapacağınızı sanmıyorum. Biz denemesini yaptık. Gayet soğuk havalarda rahat çalışıyor. Zaten gen kalitesi olduğu için ne kadar eski olursa olsun akü arkada olduğu için koltuğun altında akü süzmediğinden kaynaklı zaten çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. Şu öncemde bir detay var. Onu isterseniz sizle paylaşayım. Gözün üstlere bombeli cam, e, düz cam olanlar Meksika'da üretiliyordu. Bunlar çok tutulmuyor. Genelde bir da severleri bu tarz araçlarda bombeli cam ya da 1.6 motor en yani çok tavsiye e, şey yapmaya çalışıyorlar, almaya çalışıyorlar açıkçası. Bizim aracımız da 1.6 motor 50 beygir olan model. Düz camlar Meksika'da, e, bombeli camlar ise Almanya üretildi. Zaten bombeli cam görüyorsanız bu aracın Alman üretimi olduğunu anlıyorsunuzdur. Sonrasında ise lastiklerle ilgili bilgi vereyim isterseniz. Bu aracın orijinal lastikleri Federal marka. Ölçüleri ise 165 80 15. Aracın fabrikasyon değerleri bu şekilde. Eğer 70 ya da 65 takarsanız araç yüksekliğini bayağı bir düşürmüş olursunuz. Bu da sizin sürüş açınızdan çok da iyi noktalara götürmez açıkçası. Biraz destansiyazı motordan bahsedelim. Arkadan itişli zaten söylemiştim. Toplam ağırlığı 800 kilogram civarında. Oldukça hafif bir araba. Arkalarda torksiyon olmadığı için e, bu araç bağımsız süspansiyon. Arabayı krikoya kaldırdığınız zaman iki tekeri aşağıya doğru yamuluyordur. Görmüşsünüzdür zaten. Bu araçlarda e, 4 adet farklı motor seçeneği üretildi tarihinden bugüne kadar. Bunlar 1.1 motor 24 beygir. 1.2 motor 36 beygir. 1.3 motor 45 beygir, bir de 1.6 motor 50 beygir olarak üretildi. Ortalama yakıtı 70 ya da 80 kuruş civarında yakıyor. Yani genelde izlediğim videolarda e, kullanıcılar şeyden çok rahatsız oluyorlar. İşte araba çok yakıyor, işte binilmiyor vesaire tüp taktıralım gibisinden. Bence bu tarz bir arabaya tüp taktırmak tamamen hata olur. Ee, bindiğiniz araç klasik bir araba. Yani 15-20 kuruş 20 kuruş yakacak hali yok. Türkiye standartına zaten benzin litresi de belli. Ee, bu arabayı her gün, her dakika, her saniye kullanacak haliniz de yok. Ee, özel günlerde, ha, işiniz için de kullanılması hiçbir problem yok ama e, çok da az yakmasını beklemeyin açıkçası. Bunlardaki en büyük sıkıntı e, karbüratörlü araç olduğu için biraz dikkat etmeniz gerekiyor ayarına. Hava akışı, benzin ayarı vesaire iyi olduğu sürece zaten sizi yarı yolda bırakacak bir araba değil. Herhangi bir sıvı dolmadığı olmadığı için patlayacak, çatlayacak bir yeri de yok. Hararetine biraz dikkat ettiğiniz sürece sizi her yere götürecektir. İçerisine bakalım isterseniz. Direksiyondaki amblemle ilgili isterseniz bir ipucu daha vermeye çalışayım size. Amblemin üzerinde köpek, kale ve su simgesi vücut. Bunların anlamları köpek gibi sadık, kale gibi sağlam, su gibi akışkan. Akıcı bir araç olarak o günkü durumda ifade edilmiş. Orijinal direksiyonumuz üzerinde zaten görüyorsunuz. Aracı restoran ederken üzerinde çok fazla emek verdik. A'dan Z'ye bütün her kısım elimizden geçti. Döşemeler, koltuklar. kapılar vesaire bütün aksamlar A'dan Z'ye elden geçirildi. Tamamlanmasına kadar aktif faal şekilde çalışıyor. Orijinal gösterge saati VDO marka. Kullanması oldukça keyifli. Zaten daha öncesini sürdüyseniz bunu az çok biliyorsunuz da zaten. Motor kısmına da bakalım isterseniz. Motorumuz bu şekilde, 4 silindirli, hava soğutmalı, Baksır motor, yatay şekilde zaten konumlandırılmış görebiliyorsunuz. Baksır motorların en büyük özelliği yatay olduğu için giderken biraz böyle tırtıklı bir ses çıkarması Özellikle bu eski model, e, Volkswagen, Porsche, e, buna benzer e, eski İtalyan araçları, birçoğunda zaten buna benzer motor var. Sesler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu araçta da zaten çiftlik söz mevcut. İsterseniz şimdi bir çalışırken sesine bakalım. Ben son çalıştığı zaman e, sizin de bildiğiniz üzere öyle hoş tatlı bir benzin kokusu geliyor. Eksoz sesini de beraber, eksozun kokusuyla bunlar. videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek sayfamızı takip edip altına yorum yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.